günaha girmeye teşvik edilebileceğinizi işaret eder. Rüyanızda kobra yılanı gördüyseniz, bu da çok güçlü bir düşmanı işaret eder. Rüyanızda boy yılanı gördüyseniz, sıkıntılı, problemli, karışık ve iyi olmayan günlerin yaklaştığını işaret eder. Rüyanızda gördüğünüz yılanın tırnakları ve pençeleri varsa, düşmanınızın size karşı kini veya düşüncelerinin çok büyük seviyelere ulaştığını işaret eder. Rüyanızda yılan iri, uzun ve büyükse, düşmanı sizden daha güçlü olduğunu,